Değerli dostlarım, değerli seyirciler, Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün çok ve çok kıymetli bir hemşerim Seçkin Köse Beyefendi bizlerle olacak. Şöyle bir konu başlıklarına bakacak olursak, bugün Seçkin Bey ne zaman acaba bilgisayarı profesyonel ve bilimsel anlamda On parmakla e, kullanmayı e, öğrendi, şampiyonluklar yaşadı. İsterseniz biraz özet geçeyim. Seçkin Köse Bey kimdir? Ne zaman dünya daktilo şampiyonu oldu? Bilgisayarı bilimsel kullanımıyla ilgili çalış, ne gibi çalışmalar yaptı? Okullarda bilgisayar eğitimi öğretimiyle ilgili eski bir dünya şampiyonu olarak önerileri nelerdir? Hızlı klavye kullanımının ekonomiye katkıları nelerdir? Aynı zamanda Afyonkarahisarlı bir hemşerimiz olarak Afyon Şuhut ilçesi, Afyonkarahisar'la ilgili sosyal faaliyetleri, dernek faaliyetleri, sivil toplum faaliyetleri neler? Bunlarla ilgili dolu dolu bilgilenmiş olacağız efendim. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Teşekkür ederim. Amin iyiyim. İyiyim. Beni programımıza davet ettiğinizden dolayı teşekkür ederim. Rica ederim. Geç bile kaldık. Rica ederim. <gülüyor> Sağ olun. Şimdi bilgisayar klavyesini hakikaten ilk kullananlardan yani özellikle bakmadan ilk F klavye dediğimiz olayı ve klavyeleri nasıl kullandınız? İlk şampiyonluklar nasıl yaşandı? Bize böyle bir tarihsel, belgesel niteliğinde bilgiler rica edeceğim. Buyurun. Ben 1964 yılında Afyon Ticaret Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. Evet. Ticaret Lisesi'nde Daktilo ile tanıştık. Orada sistem olaraktan 10 parmakla bakmadan eğitim veriyorlardı. Ben zevkle bu eğitimi almaya başladım. İkinci sınıfta e, öğretmenimiz Remzi Uğur, e, okul müdürümüz de Yüksel Er Yılmaz'dı. E, Remzi Uğur hocamız geldi. E, dediler ki e, işte seçkin bir seni e, Türkiye Şampiyonası'na göndereceğiz dediler. E, ben de şaşırdım. E, yani acaba e, Türkiye Şampiyonası'nda ben bir şey yapabilir miyim, netice alabilir miyim diye çok merak etmiştim. E, ve e, biraz da kendimi... Bu yarışlardan çok uzak hissetmiştim derecem itibariyle. Yok dedi, senin derecen çok güzeldir, netice alacağına da inanıyoruz dedi hocamız. Bunun üzerine ben o yıl Türkiye şampiyonasına katıldım. Fakat heyecandan, teknik bilgi yetersizliğinden dolayı dereceye giremedim, yazabildiğim adına giremedim. Ondan sonra bu bende bir azim şoku yaşattı. Azmetmek, başarmak duygusu ön plana çıktı. Hedeflerim arasında Türkiye şampiyonu olmaktı. takip yarışta Türkiye Gençler Şampiyonu oldum. Ondan sonra dediler ki Dünya Şampiyonası'na katılacaksın dediler. Dünya Şampiyonası'na katıldım. 1969 ve 71 yıllarında iki defa Dünya Şampiyonu oldum. Özellikle ilk katıldığım e, 1969 yılı e, elektrikli makina Gençler e, Sürat Şampiyonası'nda e, açık farkla e, rekor kalık dünya şampiyonu oldum. E, bunun özeti şu oluyor, e, demek ki bir Türk genci, bir kişi, bir genç arzu ederse, azimli ve kararlı bir şekilde çalışırsa, disiplinli bir şekilde çalışırsa, işin tekniğinin üzerinde durursa, mutlaka dünya şampiyonu olabilir ve her işte en iyi başarıyı yakalabilir. Sonucuna ulaştım yani. Evet, gerçekten değerli seyirciler, yani Anadolu'nun bağrından kopup gelen yani Seçkin Bey, hani bir Türk insanının eğer azmederse, başarısızlıklarını bir gayrete dönüştürürse ve kendine inanırsa ve onu yönlendiren öğretmenlerine, bilge kişileri desteğini de yanına alarak isterse hakikaten bir Türk dünyaya bedeldir sözünün bir ispatını daha görmüş oluyoruz ve size alkışlıyorum, tebrik tamam. ediyorum. Çok Şimdi birçok seyircimizden başka gelen bir soru da Seçkin Köse Bey kimdir? Bir de onun özetini geçmişte yaptığı faaliyetler, günümüzde yaptığı ve gelecekte yapmayı planladığı faaliyetlerden çok kısa özetle bahsederseniz Tabii. bilgilenmiş olacağız. Buyurun. Ben Şuhut Afyon Kalesar doğumluyum. doğumluyum. İlkokul, ortaokulu Şuhut okudum. Ticaret Lisesi'ni Afyon Ticaret Lisesi'nde okudum. Ankara İktisadi ve Ticari İlim Akademisi mezunuyum. İş hayatımda, ee, öğrenciyken çalıştığım Türkiye Kızılay Derneği'nden sonra okul bittikten sonra e, Akbank Müpettiş Yardımcılığı sınavına katıldım. E, bankacılıkta ve finans kesiminde halen de e, bir evkur finansman finansmanı genel müdürünü yapıyorum. E, 42 yıldır finansın içerisindeyim. E, bankacılık ve finans kesimindeki e, faaliyetlerim unuman itibariyle işte, müpettiş muamini, müpettişlik, e, banka müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, e, Faktör Şirketi Genel Müdürlüğü ve halen de biraz önce bahsettiğim gibi e, Evkur Finansmanı Ayşe'nin de Genel Müdürlüğü'nü yürütüyorum. E, finans kesiminin içinde dolu dolu e, iyi çalışmalarla e, hizmet vermeye gayret gösteriyorum. E, tabii bu profesyonel olarak yaptığım e, çalışmaların yanı sıra e, sosyal faaliyetlerim de çok fazla. Tabii sosyal faaliyetleri e, mesai saatlerin dışında yapmak gerekiyor. E, bu da e, işte biraz uykudan, e, biraz da e, eşinize ayıracağınız zamandan fedakarlık yaparak e, netice almak istiyorsunuz. Bu konuda da etkili çalışmalarımız olmuştur. E, bu etkili çalışmalar e, Şuhut bir Afyon Karehisar dernekli vakıflarıyla alakalıdır. Çok teşekkür ederim. Şimdi devamında yine bunlara detaylı değineceğiz. <gülüyor> bilgisayarın bilimsel kullanımı ile ilgili ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Yani bilgisayarın biliyorsunuz daha çok e, oyunla ilgili gençler kullanıyor ve birçoğu evet. alkol bağımlısı gibi bilgisayar oyun bağımlısı oluyorlar, internet bağımlısı oluyorlar ama siz e, aslında bir nevi e, e, bağımlı. Bilgisayar bağımlılarına bir e, hedef de gösteriyorsunuz evet. e, bu faaliyetlerinizde. Hani e, bu konuda görüşleriniz nelerdir? Evet. Bunlar da çok bize ışık olacak diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi e, bugünkü zamandan 25 sene önce e, geçen sene vefat eden e, o da yine bir hemşerimiz aynı zamanda. E, fakat Türkiye mali olmuş olan bir hemşerimizdir. Ee, rahmetli İhsan Yener, e, 1955 yılında, 50'li yıllarda e, fey klavyeyi icat etmiştir. Hatta onun adına derler ki, ismine e, fey klavye mucidi İhsan Yener derler. E, gerçekten de ülkemiz için büyük bir hizmet vermiştir. E, bu F klavye dendiği zaman zaman zaman tartışma olur e, basında, medyada. E, fey klavye mi, küy klavye mi? E, şimdi küy klavye e, gerçekten tam anlamıyla uyduruk bir klavye. E, f klavye bilimsel olarak araştırılmış, 30 bin kelime üzerinden analiz edilmiş, e, Türkçe'de e, en çok kullanılan harflerin e, sağ ve sol e, parmaklarda e, en güçlü parmaklara e, yerleştirilmiş bir haliyle icat edilmiş olan bir f klavye sistemidir. E, Tabi bu f klavye sistemini ya, ya, kullanırken de, yazarken de bilgisayarı 10 parmakla kullanmak lazım. Yani bakmadığın 10 parmakla. Her parmağın kendine özgü, kendine görev verilen harfleri yazması gerekiyor. Sistematik bir şekilde bu dağıtılmıştır. Dolayısıyla ve sistemi Türkçe'ye en uygun bir sistem olup zamandan büyük tasarruf sağlamaktadır. Biz bu sistemle yetiştiğimiz için hocamın davetine ben de işim çok olmasına rağmen ısrar üzerine katıldım. Ve iki senede bir yapılan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonlarına, son 12 yılda yapılan Türkiye ve Dünya İnternet Şampiyonalarına fiilen zaman ayırmaya çalıştım. Bu konuda öğrencilerimizin yetişmesine katkıda bulunmaya gayret gösterdim. İki yılda bir yapılan Dünya Şampiyonlarına kaynak ve imkanlarımız olmadığı için sponsor bulmak suretiyle öğrenci ve yarışçı götürmeye gayret gösterdik. Bu çalışmalarda olumlu sonuçları aldık. Ve şu anda Türk milli takımı zirveye çıkmış durumda. En iyi dereceleri kendileri elde etmektedirler. Bravo, bravo. Böyle bir faaliyet içerisinde bulunduk. Tabi amacımız yarışlarla birlikte bu bilgisayar klavyesinin bakmadan kullanılmasına katkıda bulmak istiyoruz. Bunu katkıda bulabilmek için de ee, bizim Milli Eğitim bakanımız başta olmak üzere hükümet yetkililerinin başbakan dahil, hatta cumhurbaşkanı dahil herkesin bu olaya sıcak bakması lazım, destek vermesi lazım. O destek de çok basit, herkesin 10 parmakla e, öğrenmesi ilgili bir ortamın yaratılmasından geçmektedir. Madem internette hani çetür diyorlar, chatleşmek istiyorlar, e hızlı e, kitap yazmak isteyen birçok kişi var. Kısa evet. zamanda bazen telefonla konuşamadığımız şeyleri yazarak ifade etmek istiyoruz. Evet. E, o zaman e, bütün şartlar hazır. Yani neden? E, hakikadan dediğiniz gibi ben anlatımınızdan da araştırmalardan da evet. beyin gelişimi, nöronların harekete geçmesi ve e, hakikadan zinde kalmak, belki birçok psikososyal ve nörolojik e, vakaları Alzheimer'dan evet. tut. Evet, evet. Yani bu F klavye kullanımının bir uzman olarak aynı zamanda katkı sağlayacağını e, düşünüyorum. F klavyeye sahip çıkmak lazım. Tabii evet. Çok haklısınız çünkü e, bir dakikada e, bir e, orta seviyede bir yarışçı e, 500 vuruş, 600 vuruş yapabilir. 500 vuruş, 600 vuruş demek e, bir saniyede e, normal olaraktan e, 10 vuruş yapmak demektir. Evet. Türkiye şampiyon olan, dünya şampiyon olan gençler ise, e, tecrübeler ise e, bir dakikada 700 vuruş, 800 vuruş, hatta 1000 vuruş daha yapabiliyorlar. E, bu, buradan şu sonuç çıkarmak mümkündür. E, demek ki zeka e, ve e, beynin çalışması, e, alzheimerin önüne geçmesi, insanların dinamik ve dinç olması e, burada beyin ve parmakla ilgili komut olayları gündeme geliyor. Bir saniyede 10 18 buluş arasında bir yazma gündeme geliyor. Böyle bir yazma ile insan sağlığına da çok büyük katkısı var tabii. Evet gerçekten gerçek sizin yani. söylemlerinizden bunu tespit evet, ettim. Evet. O zaman tam gaz devam edelim. Değerli seyirciler eğleniyoruz değil mi? Hem eğlenceli bilgi, eğlenceli özgeçmiş, eğlenceli bir şekilde... Ee, yani keyif alarak e, projeleri üretmek, sohbet etmek mümkün. E, yani bilimsel e, gerçekleri de bu arada seyircilerimize evet. ekmek arası bir şekilde ikram ediyoruz. Muhakkak Evet. Okullarda bilgisayar eğitiminin yani eski bir Hı. dünya şampiyonu, dünya eski klavye şampiyonu diyelim. E, olarak önerileriniz nelerdir? Bilgisayarın bilimsel evet. kullanımıyla ilgili az önce de bahsettiniz. İşte öğretmenler, okul müdürleri, veliler neler yapmalı? Muhakkak. Şimdi e, bizim günümüzde bilgisayarı kullanmayan, bilgisayar içerisinde olmayan hiç kimse yoktur neredeyse. Hemen hemen yok. Yani evet. Demek ki en az e, 50 milyonluk bir kitle ilgilendiriyor Kesinlikle. Mesela şu anda e, bir küçük klavye. Evet, Bu klavyenin e, Bluetooth'la bağlantısını kurdum. Evet. Telefonda bir bağlantısı var. Çok güzel. E, bu telefonda tabi yazı yazmak için, e, mesaj göndermek için, e-mail göndermek için e, bunu ben çok rahat kullanabiliyorum. Bilgisayar her zaman e, büyük bilgisayar ve orta çaplı bilgisayarı her zaman yanına taşımak yerine telefon ve küçük bir bilgisayarla e, seyahatlerde e, işimi çok rahat görebiliyorum. Tabii burada en önemli konu şu bir gerçektir. E, zaman çok önemli bir şeydir. Doğru. E, dün akşam birlikte biliyorsunuz Şuhut Vakfı'nın e, müteveliyet genel kuruluna katıldık. Evet doğru. Arkadaşlarımız not aldılar. Ben de doğru. not aldım. Doğru. Sonra sıra geldi tutanak yazmaya. Kesinlikle. E, gördüğünüz gibi 10 parmakla belki dakikada 110 kelime 120 kelimeyle tutanığı hemen çözümledik. Divan Başkanı'na takdim ettik. Divan evet. Başkanı, üyeler imzaladılar. E orada 30 kişi vardık. Doğru. E, 30 kişi tutanak yüzünden yani hepsi bekliyordu. Çünkü beraber gelmiştik, beraber gidecektik. Kesinlikle. E, bu işi e, bir yarım saatte yapmak vardı veya bir 10 dakikada yapmak vardı. Kesinlikle. Eğer biz 10 dakikada yaptıysak e, demek ki herkes 20'şer dakika zaman kazanmış Kazandı. oldu. 20 çarpı 30 kişi e, tabii. 600 dakika. Tabii, yani, yani 10 saat... Evet, evet. Şuhutlulara, Afyonlulara ve evet. İstanbul'da yaşayan Şuhutlu ve Afyonkarahisarlılara bir ikramda bulundunuz. Az önce dediniz ya, evet, yani evet. çoluk çocuğumuza eşimize de zaman ayırmak için bir fırsat. Yani Doğru, bir Angarya'yı evet. sadece bu eğitimi alarak Gözü kapalı, 10 evet. parmağı kullanarak hem sağlığımıza, hem zamanımıza, hem sevdiklerimize yani, katkıda evet. bulunduk. Yani bir taşla 10 evet, kuş evet. vurduk adeta. Tabii tabii o, ona geliyor. Ve bu arada e, okulları da da gerçekten e, milli eğitimimizin bir düzen içerisinde e, desteklemesi lazım. E, nasıl desteklemesi lazım? E, okul birden itibaren biraz önce bahsettiğiniz e, oyun oynamak, ee, yok bilgisayarı kullanmak gibi olaylarla öğrenci tanışacağına e, önce 5 e, yaşındayken, 6 yaşındayken bilgisayarın klavye kısmıyla tanışması lazım. Bravo. Bir arabaya bindiğiniz zaman e, önce motoru mu oynamak lazım yoksa araba kullanmasını mı öğrenmek lazım örneğin mesela. Tamam. E, tabii ki ikisi de önemli fakat önce bir e, direksiyonu da öğrenmek lazım. E, motoru öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz fakat araba kullanması bilmedikten sonra Arabaya hareket ettiremezsiniz yani. Bunun çaresi çok basit, çok kolay. Nedir çaresi? İlkokul birden itibaren bir Finlandiya gibi, Avrupa ülkeleri gibi, Amerikalılar gibi bizim okullarımıza bunun yerleşmesi lazım ve mecburi ders olması lazım. Biz çağın gerisinde kalmamız lazım. Çağı yakalamamız lazım ve biz bir dünya şampiyonu olan Türk milli takım ekibi vardır. Eski dünya şampiyonu dediğiniz... Ama ben bu eski dünya şampiyonuna ilaveten, şimdi bizim güncel dünya şampiyonlarımız var. E, Türk milli takımı, Şurt Afyon öğrenciler, İstanbul'daki diğer öğrencilerle birlikte tecrübelerle beraber şu anda dünyanın en hızlı yazan ekibi durumundayız. E, fakat e, bizim bu ilkokullara, ortaokullara bir Avrupalı gibi, bir Amerikalı gibi, öğrenciler gibi, yetişkinler gibi girmiş değildir. Bunun girmesi lazım. Bunun girmesi halinde milyonlarca liralık bir zaman tasarruf olacağı kesin yani. Evet. Ne gibi katkılar olabilir ekonomiye yani bakmadan 10 evet. parmak klavye kullanmanın hani günümüz iktisadi şartlarını evet. ne gibi kazanımlar? Az önce birkaç tanesinden bahsettik. Evet. E, bunun en büyük kazancı şudur. Öğrenci ödevini yaparken bilgisayar klavyesini 10 parmak yazması halinde hiç düşünmeden, yani ben A harfi nerededir, B harfi nerededir demeden bakmadan klavye kullanmasını bildiği için, bilgisayarı öğrendiği için konsantre olacağı konu yazması gereken konuya konsantre olacak ve bilinçli bir şekilde yazmak istediği kısmı yazacak. Yani kafası, zihni hiçbir zaman parmaklarının hangi harf neredeydi diye zaman kaybıyla meşgul olmayacak yani. Evet. Değerli seyirciler, hakikaten çoğumuz bir elinde on marifet isteriz. Aha size F klavye ile bir elinizde on marifet şıkır şıkır hem sanal alemde hem gerçek alemde güçlü olmanın yolu F klavyeden geçiyor. Efendim şimdi son olarak son iki dakikamız var. Ee, en önemli kısma geldik belki de, hani siz güncel hayatınızı, kazancınızı, hayatınızı devam ettirirken, birçok dernek, vakıf, sivil toplum örgütlerinde, yani bu vatanın her bucağı, köşesi için bir katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bir hemşeriniz olarak en çok Şuhut'la ilgili faaliyetlerinizi ve Afyonkarahisar'la ilgili, Sivil toplum faaliyetlerinizi merak ediyorum. Bir özetlerseniz çok iyi olur Tabii. bunu. Bir sonraki programda daha geniş ele almak tamam. isteriz. Buradan seyircilerime müjdelemek isterim. Özellikle Afyon Karahisarlı tamam. ve Şuhutlu hemşerilerimize. Buyurun efendim. Şimdi biz Şuhut Kültür Danışma Derneği'ni Musa Bursalı, Cafer abi gibi büyüklerimizle var arkadaşlar beraber 1990'lı yıllarda kurduk. Ee, sonra e, bir 10 sene falan faaliyetini sürdürdü. Biraz yorulduk, biraz ara verdik. Bu sefer yeni bir dernek daha e, teşvik ederekten Ahmet Kılıcastan kurdu. Ş şimdiki İstanbul'daki Şuhut Kültür Derneği'ni kurdu. E, daha sonraki bir zamanda e, Afyon Karyesal İş Adamları Derneği kuruldu. Ben de kurucular arasında bulundum. E, orada faaliyetlerimizi sürdürdük. Onlar, <gülüyor> Afyon Eğitim Vakfı'nın e, bir genel kurulunda Genel Kurul üyesi olarak görev yaparken, bir toplantıda Burs'la ilgili bir öneride bulundum. Dediler ki, Afyon Eğitim Vakfı'nın Burs Komitesi Başkanı oldun, hayırlı uğurlu olsun dediler. Şuhut Vakfı'nın kurulmasına ön ayak olduk hep beraber. Bu Rahmetli Adil Orhan amcamızla birlikte, onun önerisiyle beraber, Şuhutlarla birlikte Şuhut Vakfı'nı kurduk. Orada halen yönetim kurulu üyesi, genel sekreterlik yapıyoruz. Ama bunları zamanımı alsa bile zevkle, heyecanla yapıyorum. Çünkü insanlara, topluma hizmet etmek güzel bir şeydir. Bunların birilerinin yapması lazım. Kesinlikle. Yani o yapsın bu yapsın demeden Mehmet evet, Akif'in evet. veya Necip Fazıl'ın da şiirlerinde belirttiği gibi kimse yok mu diye bakmadan hemen ben varım evet. diyerek Evet. Yani vatanımız, milletimiz, özellikle memleketimiz için evet. başını koyup taşını elin altına koyup taşın altını elimizi koyup gayret etmemizde büyük yarar var. Son olarak yani Afyonlu veya Şuhutlu olarak kimlere teşekkür etmek istersiniz? Yani sizinle beraber koşturan işte derneklerde olsun. Ee, vakıflarda olsun ve evet. sivil toplum, sosyal faaliyetlerde olsun. Onları da almak isterim. Tabii. Ee, şimdi ben öncelikle dünya şampiyonu olmama ortam yaratan e, öğretmenlerime e, onlara teşekkürle başlamak isterim. E, ortaokulda bizi yetiştiren, ilkokul yetiştiren öğretmenlerimize, e, Şuhut'la alakalı olan işlemlerde e, bizim faaliyetlerimize destek veren İstanbul'daki e, Şuhut iş adamları var. Çok değerli insanlar. Biz sosyal faaliyetlerde bir yardım toplamak istediğimizde taleplerimizi hiç geri çevirmezler. Her zaman destek verirler. Onların tümüne teşekkür ederim. Ve belediye başkanlarımıza, Şuhutlu Kaymakamlara, Afyon Valisi'ne, Afyon Belediye Başkanı'na, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na bunların çok emekleri geçmişler. Şuhutlu Bakanımız var biliyorsunuz. Tabii, tabii Şuhutlu Bakanımız var. Ee, onun da e, bizim faaliyetlerimize katkısı büyük olmuştur. Özellikle Şuhut Vakfı'nın e, bugünkü e, gayrimenkule sahip olmasına, bugünkü faaliyetlerin etkin bir hale gelmesine büyük destek vermiştir. Tabii bakanımız sırf e, Şuhut'la ilgili destek vermiyor. Tamam. Afyon'a destek veriyor. Tamam. Türkiye'ye destek, Türkiye, yani destek, destek veriyor. Türkiye dünyaya destek veriyor. Dolayısıyla tabi ki kendilerine de teşekkür ederiz yani emeği geçen e, herkese teşekkür ederiz e, Bu arada F klavyenin Türkçe en uygun bir şekilde e, kullanılmasını ortam yaratan Feklavy muci rahmetli e, İsistan Yener hocamızı Afyonkarahisar karesi Yener hocamızı e, rahmetlanıyorum e, Allah kendisi rahmet şey içerisinde içinde içerisinde yazsınlar e, bu şekilde. E, teşekkürlerimi belirtmek isterim. Biz de size hani bu toplum faaliyetleri için koşturmanıza e, müsaade eden, e, hoşgörüyle karşıla, karşılayan eşinize, çocuklarınıza çok müteşekkiriz, sevenlerinize. Çünkü siz tüm topluma zaman ayırıyorsunuz. Değerli seyirciler, çok çok örnek bir portreyle daha birlikte olduk. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programından, Business Channel Türk TV stüdyolarından... Hoşça kalın, dostça kalın. Bir sonraki programımızı merakla bekleyin diyorum.